Ne yapacağım şimdi? Start game mi diyeceğim? Start game'de kendi karakterini yarat. Karakter. İstediğin bir ırk al. Ol. Kız olsun. Erkek olunca Bak bir sürü örük var solda. Farklı ve onların farklı gemileri var. Glitch, Highline. Dostum, ölmek mi istiyorsun? Hadi. Daha <gülüyor> tamam, artık oyunun şu oyunu, daha story'li var. Aa, <gülüyor> uya kaldın diyor. Anne olum aha niye kıyafetim var şu oyunu oynayamaksa gelip senin çık, çık sikerim çık sikerim ya kıyafetim ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonunda <adam gülüyor> Ben çıkıyorum kanka, iyi gecelerim. Benim yanım kalınca. Kanka çok sevdi. Tamam. Kıyasetim yok, güzel. Tamam. Kıyaset var. Abi bir şey yapamıyorum. Eee kanka bu ee, nasıl başlayacak? Ben yaktım mı? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Galiba hazır Let's go Hiç güven değil? Analystik mi yanlıştır? Siktim Sikerim çizdim ya Bu sefer her şey tamam. Bu sefer eminim. Tamam let's go. Ya <gülüyor> tamam. Şey i̇şte ben nerede uyuyorum? Herkes nerede lan? <gülüyor> Amına koyduk. T Yakındaki E'ye mi basayım? Ahmet boyun çok güzel. Ahmet boyun çok güzel. Ahmet boyun çok güzel. Ne oldu lan? Boyun çok güzel. Pağlan üstse bak. Your uniform uniformam var abi. Al işte! Yine mi kastım kastımaydı? Artan bitirik kesince. Gerçek koruyucu mu olacağım? What the fuck? Herkes hazır mı? Aha! Ne oluyor lan? Aha! Biri show yapıyor. Bu ne? Madde... Matter manipulator mı? Allah! Lan! çıkıl saldırısı, ah shit <gülüyor> Hayır, hayır Ananızı siktim, ver şunu ver. geliyorum ha Yanına geliyorum Better mı ne yapıyorsun lan maddeyi mi değiştiriyorum? Yok bir şey yararlı. Kaç kaç kaç kaç, fuck fuck fuck fuck, fuck. Allah çökecek kaç Nasıl geçeceğim kapıyı? Fuck Roof access, Roof roof access. Battık Battık ananız Ulaş ulaş ulaş ulaş ulaş Ne olacak çok merak ediyorum Lan nerede sıkıştım ananız hey, Eyvallah kanka of. Uf, Onurunuz Bittiniz ulaş Bu arada bak, <gülüyor> Bir şey yiyeceğim bir şey yiyeceğim Bilmiyorum Onun ultisi gibi bir şey var Her klicin ve silahın da özelliği var Sağ tıka basarsın. Öz, tamam okey yani, anladım. Enerjide. Enerji de. Enerji, enerji, enerji aynı. Okey. Evet evet. Ama kullananlar yani şey dedim. Oo medik medikine aldım her şeyi aldım. Neredeyim ben? Hadi. Nerede? Tamam. Kanka, kanka vallahi kanka, şans senin dünyanı uydur. Kanka ben vallahi kanka. kaçtım. Tent kullandık. Uçuyor mu abi? Tentk Bilmiyorum. Aha. Gezegençini. Please reboot your system mı? Ne? Sen neredesin? Hala... Gemideyim. Ha. Senin geminin büyük ihtimal şu ufak bir şey mi? Sana ne diyor mesela şu an? Koltun. Oradaki şeylere Abi, tıklı, bak. Offline'a göre. E borç var, kan. Şey, kavanozda yemek var. Bir robotun niye yeme ihtiyacı olur bilmiyorum ama. Hay yemek ihtiyacın var var. Sol yukarıda. yukarıda. <gülüyor> evet <gülüyor> ışının. Bak sol sol yukarıda şey var. Aha. Neredeydi? Senin canın enerjin var. Dur geliyorum ya Gördüm bir dakika. Bu ne? Ya, bizi keser. Sen neredesin? <gülüyor> Tohum keşfediyorum kanka Ben her şey karanlık. Invite attım. Geldi mi? Niye? Ne oldu? O sıfırdan başlıyormuştu. Benimkine gelsene. Tamam seninkin neymiş tamam sana invite attım durup kurmak için. Beam up. Şu an Yalnız gemin box götürüyor. Navian. Navian. <gülüyor> <N 'abiyon? gülüyor> bu kim lan? Gebelsin. Bu benim. Bu benim kölem. Bak şimdi sana birkaç item atacağım. Kıyafetleri de var ya yemin Aa, bu Ha Q'da şu. dropleniyormuşum. Kıyaf Kıyafetlerini Sı şey yapabilirsin. Ya. Değiştir. Ya, gel sana çok güçlü item var. Al bunu. Ya, bu ne alaka lan nereden buldun bunu? Bir şey diyeyim bunu nereden buldun? Kim? Silah. Silah mı? Hı hı. Kanka ben oynadım ama ne kadar. Ya oynattın da oğlum. Sıfırdan başlamayacak bizim bu oyuna. Sıfırdan. Aynı oğlum olay zaten seri yapmak değil mi? Silamı yere at. Umarım tamam Şimdi ben takip et, gel. Bir dakika. Ee... Ha? Gel. Dur lan, bende niye ışık yok? Evet, dostum, buralar hep tut, tut. Ananas ki, pokeyman. Kaç? Gebertirim lan Savaş ya da öl. Fuck him, fuck. Adam yok oldu kankasa. <gülüyor> <gülüyor> <Easy>. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Rest in Ayy. peace brothers. Rest Ayy. in peace amına kodum. Kızigin svergilerimi küt. Kı Hadi biraz ağaç keselim. Gel gel yeter o kadar otu. Bu ne lan? Lan fare. <gülüyor> amına koydum onun. Artık bir tehdit <gülüyor> Bak bu kapsiller, bu kapsiller bize para veriyor. Yüce tanrılar bize diyor ki amuk fakir. Ben aldım. <gülüyor> ee, bak böyle para çok önemli, <gülüyor> sevdim oyunu hoş. Bu arada i̇şte oyundan öyle... daha hmm. Hiçbir şey bahsetmedim. Daha Bahsetmedin. Yani tam ben bile bilmiyorum. Daha bir şey yapacağız. Ah! Ee, oh! Ne? Sağ yukarıda sende de bir yeri gösteriyor mu? Quest'e tıkla. Bir tane bir şey bul diyor. Enerji kaynağı bul diyor. Evet bak orada bir pusula o. Ne? Bak Ananız koşuyor koş, gösteriyor koş. değil mi? Anem şuraya gelsin. Dostum dostum medeniyet medeniyet. <gülüyor> Pokémon soğan gel ananız soğan. gel gel gel gel. Ben fısı burada ya <gülüyor> dur dur, dur. dur, dur üstünü Gel Yapır oğlum. Otramo <gülüyor> <Adamı> biçtik. <gülüyor> oğlum, bokları çıktı bokları. Çıktı. Buraya. Sığın buraya. Sığ buraya oğlum. Burayı ni sığma yeri oynat bakalım. Aha yaratık. Tam buraya. <gülüyor> Yeni tehditler çıktı. Kur oğlum şuraya kamp, kamp ateşi şöyle. Kır Mekan buraya. Mekanla hiçbir ya? şey yapamıyoruz lan. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiç etim yok. Ben nasıl ben biraz yapacağım? Uyuyayım. Ah at. E'ye baskan fire'a. Pişir cook stick. Prepare. Ya yaptım bir tane. Oğlum gece Versen oluyor mi? lan bir şeyler gelmesin? Gelir ya biz çok sıkıntı değil ama Dersene mi? <gülüyor> dostum çok acım Sağ <gülüyor> ol Tamam eyvallah Yatak nasıl yapıyorsun? Çadırı nereden buldun? Çadırı ben buldum ee, Kamp yapan insanlar vardı çaldım Okey abi Peki, var mı lan insanlar bu oyunda? Kanka insanlar bir sürü ırk var su altında yaşayan ırklar Buzulda Yaşayan İnsanlarıkları Kalın Var Çadır Ordu Ama Buzulda Sen Loot Mu Yaptın Beni Dünyanı Ya Evet İleride Bir Yerdeydi Çok Önemli Yerde Okey Ben Biraz Uyuyorum Allah Poşturanı Sevmez Ko Ko Ko Tamam Sen Kaz Kanka Ben hani Yarın oradayım. Tamam Ben Fullendim Gidek. Bekle Abi Mal Kanka Öyle bir şey Yapmayacağız Gel Beni Takip Et E okey <gülüyor> beş bin ha, Kü Hanım, ha gel buraya gel ne an ne an ne an ne an an buraya gel buraya var. Nereye gel Hadi bakayım ben İçinden geçtik Kimseden kılcım varken var ya onlar benden kovanın Kardeşler için bir yok. ömür var mı? Yok Kömür var birazcık Aha, Aha, Aha bu ne, ne, ne lan bunu ilk defa check veriyorum Çek kırdı çek Tehdit yakındadır Ya oha çok tatlı lan Lambaları İnsan. al oğlum beleş ev Neyse torch kuynu bari Siteye girmiş şöyle. Hop. Hangin? Al onu söküyüm. Aha. Kanka At, enerji Do kaynağı buralarda. Kanka kılıç çek. Kesin bir bok geliyor.